İkinci dereceden bir ifade olan x kare artı 5x artı c bir tam karedir ve çarpanlarına ayrıldığında x artı d üzeri 2 elde ediliyor. c ve d pozitif rasyonel sayılar. Bu videoda soruda verilen bilgileri kullanarak c ve d'nin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet, c ne olacak, d ne olacak? Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu, soruyu kendi başınıza çözmeye çalışın. Bakalım. Bize ne demişler, x kare artı 5x artı c'nin, x artı d'nin karesi olarak yazılabileceğini, yani buna eşit olduğunu söylüyorlar. Hemen yazıyorum. Burası, yani x kare artı 5x artı c, eşittir, ve x artı d'nin karesi. Önce bu parantezi açalım. x kare artı 2x Hayır, 2dx artı d kare. Eğer buradan buraya nasıl geldiğimi tam olarak anlamadıysanız, iki terimlerin karesini alma ya da tam kare polinomlarla ilgili videoları bir kere daha izleyin. x kare artı 2 çarpı bu terimlerin çarpımı ve d kare. Parantezi açı bu ifadeye ulaştığımızda, şimdi her şey biraz daha açık, biraz daha net oldu ve tahminen terimleri eşleştirmeye başladınız, değil mi? Mesela 5x. 5x, buradaki 2d eşit olacak, öyle olmalı. c'de d kare eşit olacak. Bunları hemen not edelim. 2d eşittir 5 ise, d, 5 bölü 2 eder. Şahane! Artık D'nin ne olduğunu biliyoruz. Az önce C'nin de D kareye eşit olduğunu bulmuştuk. Turuncu ile yazalım. C eşittir D kare. O zaman C, 5 bölü 2'nin karesi, yani 25 bölü 4 olur. 25 bölü 4. Böylece C'nin 25 bölü 4, D'nin de 5 bölü 2 olduğunu bulduk ve soruyu çözdük. Şahane! Süperiz!